O Bu duvarı Bu salon Bu Bu kapıyı da buradan açarım. bir salon O kadar oda var ki siz diye bu kadar daire odasını açıyorsunuz, büyütüyorsunuz. Bunların Hep hepsi ayrı Yok, bir oda. Tabii ki. Yok mesela var da burada içerilir miyiz? Burada bütün odalar deniz görüyor. Yani şu an sisi var o yüzden göremiyorsun. Barbaros abi ayıramıyorsun sisten dolayı. Şurada bütün odalar... Yani sen yukarı çıktın mı? Çıktım ben. Yani İçin abi odalarını tuttum evet. Sen dün Yavuz abi bir gün görecektin. Burası e, mesela tuhaf böyle kapatacak böyle görülecek onu geçecek ben size bir şey diyeyim mi? bura belli bir kısmı kaçak sala sala esası geliyorum bak <gülüyor>